Arkadaşlar videoyu geçmeden önce size de şunu söylemek istiyorum. Şu anda kanalımız gençler 3876 abone. Ve arkadaşlar 3000 e, e, 3900'de veya 4000 abone arkadaşlar yaklaşık 1 e, yıllık veya 2 yıllık nitro çekilişi yapacağım. E, tabii ki de yanında daha fazlası olacak Spotify, Premium vesaire vesaire fazlası olacak. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, like ve yorum atmayı öncelikle unutmayın arkadaşlar. E, Çekiliş sponsor soru olursanız da yani sevinirim size kalmış bir şey ama bana hani çok da gerekli değil bence siz bilirsiniz dediğim gibi gençler videoyu paylaşmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın videolarımızı da sonuna kadar izlemeyi unutmayın şimdi videoya geçelim Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar size nasıl bedava bir şekilde Discord Nitro 3 aylık alabileceğinizi göstereceğim aslında bu yöntemin birçok seçeneği var aslında X Xbox çekilişler vesaire ee, Xbox yöntemiyle arkadaşlar zaten videonun başında duyurmuştum 4000 abonede arkadaşlar yaklaşık 1 yıllık veya 2 yıllık Discord Nitro vereceğiz arkadaşlar daha fazlası da olacaktır Şimdi öncelikle açıklama kısmında verdiğim Discord sunucusuna geliyorsunuz arkadaşlar Benim kendi sonucum zaten orjinal sonucum Ondan sonra cümle arkadaşlar ee, kayıt oluyorsunuz emojiye tıklıyorsunuz. Sonra da abone rol alabilirsiniz. Abone rol bilgi kanalı var arkadaşlar. Abone rol alıpsanız da beni çok mutlu edersiniz. Burada market kanalı var vesaire vesaire. Orada abi tık savaşları. Tık savaşları burada. 100 tık oldu bunu da paylaşacağım vardı değillerde Video duyuru, booster özelliklerimiz var falan filan. Bizi burada etkilendiren kanal çekiliş kanalı gençler. Çekiliş kanalına geliyorsunuz. Burada zaten şartları görüyorsunuz. Şartları e, bir white ve bir arkadaşınızı lafık etmek. Yani Birim ait bir arkadaşlar Chrome YouTube hesabında yani benim nitrolu hesabım. bunu arkadaşlık siteyi atmak arkadaşlar. Ee, eğer 200 tıklı geçersem bundan daha doğru çekiş gelecek tabi ki de farklı farklı çıkışlar. Hepsi i̇şte nitro olmayacak ama aralarında nitro olanlardan fark arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani e, buradan katılım avlılmam. Şu hesaba arkadaşlık siteye atılmıyor zaten arkadaşım. kendimle de arkadaşım. Ondan sonra geçer işte katıldıktan sonra buradan direkt e, tıklayıp çekiliş kalanında invite people diyeceksiniz. Siz de davet et zaten. onu tıklayacaksınız arkadaşlar katılacaksınız çekiliş. İşte, Tabi bu emojiyi tıklayacaksınız şöyle. Emojileri tıklamayın sayılmaz geçer yani sadece bu çekiliş emojisinde tıklayacaksınız. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi abone rol aldıysanız abone rol bilgi falan çok sevinirim. Market kanalımızda var özel bot yapıyorum. Tik savaşları var çekiliş rol al falan filan. Neyse görüşürüz. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimi de açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.